Oh, it no. Gerek yok zaten. gerek yok gerek yok. Evet başlam. Sen seni orada dur. Ee, seni Sen arkaya git. Bir böyle göz Şu yanına gör. Şöyle git. İnanlar orada çek, biraz da bizleri yiyelim. Çek şey çek şey mi şey efendim, bir şey ekşer. Şey. Şey. Şey, şey. Bekleyin, bekleyin. Tamam, yok. Herkes şimdi git, sıra, sıra, tamam. sıra, sıra yapsınlar. Sıra çevriyorum ya? Yok, hiç mi? Hay maşallah be, toprağı teşvik Hava yumuşak. Şimdi de donacak. Oo hava çok güzel. Aa olur abi. Tam hava abi. Ha, ha. gibi hava var be. <gülüyor> Vay, <gülüyor> maşallah. Kapatalım, kapatalım. Ben Hava çok güzel ya, yumuşacık ya. Soğuk değil <gülüyor> ha, öyle abi. Öyledir, Üzeri soğuk. Ya, çeli kola içir. Karıştırmayın. Ara şöyle. Şöyle. Eksik de masal gel. gel. ne yapıyor acaba? Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> sen seneye geç. Bende niye var? Yok böyle de. Böyle. İşlere değer Abi şöyle olmaz mı bu iş? Tamam da şurada da Ya şöyle aşağı aşağı aşağı. Gazetelik da Ahmet uh, ya, ya onu tamam, Öyle mi yapalım? Ters mi evet, yapacaksınız? <gülüyor> şey. Asker asker asker. asker, asker Siyosu, yorumlar. Yorumlar. Nasıl, pictured, er orada çalalım. Hadi gidelim yürü. Hadi Bismillah, bismillah yallah. Arka yapayım? görünmüyor ya. Bismillah. Öyle, öyle git, Öyle öyle git. Bunu bayraklar gözükmüyor <gülüyor> ki. <gülüyor> sen biraz daha hızlı gider git. Bak. Bak. Bak. Kapat, kapat. Bak.